Eski günahlar dipdiri, seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim, bağışlanmam dilerim. Sana zorsa bırak, bırak yanayım, kolaysa esirgeme. Hayat boş geçti, geri kalan korkulu, her adımım dolu olsa işe yaramaz katında. Biliyorum, bağışlanmam diliyorum. Bir gün.